Gelinim mutfakta haftanın son günü olan 15 Haziran Cuma günü fragmanı yayınlandı. Yarın büyük gün ve bir gelin altınları kazanacak, İşte detaylar. 15 Haziran fragmanı Hanife Hanım'ın geliniyle ilgili, duygusal bir hikaye ile başladı. Hanife Hanım başak gelinini çok sevdiğini, kızı gibi gördüğünü belirtirken duygulandı. Çocuklarını babasız büyüten Hanife Hanım çok zorluklar yaşadığını anlattı. İlk torunumu kucağıma alıp sevmek harika bir duyguydu dedi.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 dedi